Ee, Ersin Bey, babamda sinir sıkışmasından dolayı ayaklarında uyuşma var. Kalp ameliyatı geçirdiği için yeni bir ameliyat olamıyor. Giderek artan uyuşmaya uyuşmadan dolayı yürüyemiyor. Ne önerirsiniz? Şimdi e, burada bu soruda tereddüt ettiğim bir şey var. Ayaklarında da uyuşma oluyor mu? Onu evet. yazmış. Bir sıkışmasından dolayı ayaklarında uyuşma var. Tamam. Şimdi bakın. Kolay olanını hemen söyleyeyim. Kurutmuş kiraz sapı ile 35 tane kadar kurutulmuş kiraz sapı evet bir bardak suya atacaksınız. Bunu 4-5 dakika kaynatın. 3 dakikada kaynatabilirsiniz ama siz 4-5 dakika kaynatın. Ondan sonra beşinci, en geç beşinci dakikadan sonra üçüncü dakikada dağıtabilirsiniz. Ama ideali dört beş. Üzerine bir tutam yani beş gram ısırgan ilave edeceksiniz. Isır. Beraberce beş dakika daha bu şekilde kaynatacaksınız ve bunu içeceksiniz. Sabah akşam bir hafta kurban olduğum Allah. Bak o uyuşma nasıl geçiyor. Bir de Aynı şekilde MS'e bağlı uyuşma var multiple sclerosis eller parmaklarda uyuşma olabilir kolda aynı kürü uygulayacak.